Bak bir daha söylüyorum. 10 yıla Türkiye bölgede en büyük devlet oluyor. İttiati İslam oluşacak. Türk İslam Birliği oluşacak. O gönlü rahat olsun. İki millet. Nasıl diyor bu iki millet? Benim kızar kaşarım çoğu Kürt. Kardeşlerimin çoğu Kürt. Bizim arkadaş grubumuz en az %30'u Kürttü. Biz böyle bir şeyin farkında değiliz. Fatih Altaylı nereden çıkartmış bunu ben anlamadım. Çok fazla Laz kardeşim var. Karadeniz'de kardeşim var. Gayet de çok. Candanlar. Aklımızın ucundan bile geçmiyor. Biz elhamdülillah ümmeti Muhammed'in kardeşleriyiz. Türk evladıyız. Türkiye'de yaşıyoruz. Hiçbir şekilde öyle de bir derdimiz yok. Küçülme derdinde değiliz. Büyüme derdindeyiz. İddiat-ı İslam'ı hedefliyoruz. Dolayısıyla Güneydoğu'daki Canlarımızı, koç yiğitlerimizi, güzel ahlaklı, muhterem insanları komünizmin pençesine biz teslim etmeyiz. Alabildiğine özgür olacaklar. Mardin'den çıkacak, Tahran'a gidecek. Mardin'den çıkacak, Kahire'ye gidecek. Mardin'den çıkacak, İstanbul'a gelecek. Kuşlar gibi özgür olacaklar. Komünizmin pençesi de kırılacak. Üstlerindeki komünist Baskıyı da tamamen kaldıracağız Yani onlar Delilik yapıp netice alacaklarını zannediyorlar ee, Deli akıllıyı gördün mü sopasını saklarmış derler İnşallah <gülüyor> Öyle bir şey yapamazlar Boş yere artistlik yapıyorlar Benim orada dedelerim var Annelerim var, kız kardeşlerim var komünist pencesine onları teslim etmeyiz zamanında muazzam bir propaganda yapmışlar komünizm yayılmış evet antikomünist bilimsel çalışma konuyu kökünden halledecektir daha hızlanalım daha gayret içinde olalım ama en çok sevginin üstünde duralım Allah korkusu Allah sevgisi ve sevginin bizzat uygulaması üstünde duralım Polislerimiz Güneydoğu kardeşlerimizi sevsin. Askerlerimiz sevsin. Doktorlarımız sevsin. Kardeş olalım. Hep birimiz birimize Yani millet olarak sevmemiz çok önemli. Fenerbahçeli oluyor. Beşiktaşlıyı görüyor. Galatasaray'ı görüyor. Elinde kılıçla yani dönerci bıçağıyla kovalıyor sokak aralarında bazı kişiler. Kıyasaya öldüresiye dövüyorlar. Karasaylı diye, Fenerbahçeli diye, Beşiktaşlı diye. Bu sevgisizlikten kaynaklanıyor. Çünkü nefret için bahane arıyor. Bahane de ayağına geliyor. Ne alaka kardeşim? Hepsi nur gibi kardeşlerimiz. Fenerbahçeliler koç yiğittir. Beşiktaşlar koç yiğittir. Hepsi delikanlıdır. Karasaylılar koç yiğittir. Hepsi koç, yiğittir. Hepsi koç yiğitin de ötesinde muhterem, mübarek insanlar. Hepsi dinamik, canlı. Efendim Türk ruhunu, Müslüman ruhunu çok güzel yaşayan insanlardır. Hiçbir iş, aşamayacağımız hiçbir engel yok demiş. Cık, birlikte olmayla değil, imanla yapacağız. Evet. Allah aşkıyla yapacağız. İnşallah, i̇nşallah. Birlikte olmak. Çin de birlikte, Avrupa da birlikte batıyorlar sırp birliktemak imanla. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Millet evet. imanlı. Milletimiz sağlam. Dolayısıyla dünyanın merkeziyiz inşallah. Hasan bahsediyor olabilirler. Mi? E kardeşim biz şeffaflıktan yanayız biz. Yani baskıdan yana değilsin sen. Muhtemelen fezlekeleri kastediyor olabilir bu He. bakanlarla ilgili. Ya biz alabilirler şeffaf. Alabilen halkı bilgilendiren, halkın da alabilen özgür olduğu bir Türkiye istiyoruz. Ya internet istediği gibi geçsin, konuşsun, istediğini anlatsın yani ben hükümetin o tavırlarına taraftar değil ama yıkıcı internette hakaret hamis yazılar konuşma hep bunları kaldırıyorlar e o güzel o o senin deliğine e sana küfresel ister misin İşte süratte kaldıracaklar eski haftalarca duruyordu çarşaf çarşaf mahkeme kararıyla o, o atalan üsküdar geçiyor, adam sen hakaret etmişiyor kalksan olur kalkman olur Şimdi de sürat yapacağız ama yine de o sürat yeterli değil. Aslında en fazla yarım saat, bir saatte kalkması lazım. Evet. Dün mesela bakacak yetkili diyeceksin ki internetten bana şu adam kötü söz söylüyor. Bakacak, ilgili kişi evet. tak düğmeye basıp kapatacak. O kadar. Süratle. Yani yıldırım hızıyla olması lazım. Ama şimdi o şu an öyle bir şey yok. E doğru söylüyoruz. Alelade adli vaka kardeş Hükümetini engellendirir bu? Bunun istersen yüzmüşsü olsun. Ne alakası var ya? Hükümeti niye bağlansın? Sen icraatını mükemmel yapıyor musun? Türkiye zenginleştiriyor musun? Anarşiyi durdurmuş musun? PKK'yı durdurmuş musun? Millet ona bakar. Ya kardeşim anarşi durmuş mu? Bir. PKK olayı süküt bulmuş. İki. Ekonomi şahlanmış. Üç. Maneviyata destek mükemmel. Sol, sağ, herkese şefkatli. Evet. Alevi kardeşlerimize kucak açmış. Evet. İslam alemine karşı sevgi dolu. Bak Suriye'deki o canlara, evet. 700 bin kişi buldu neredeyse. Evet. En güzel şekilde bakmaya gayret ediyorlar ya. Bu ekonomik kriz ortamında. Neredeyse 1 milyon kişi. Böyle bir hükümeti niye gönderelim kardeş? Bunlar, ya öyle bir şey olmaz. Tabii, öyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Ya kardeşim şimdi yok kabul etmesi diye bir konu olmaz. Evet. Yani her şey şeffaf olması lazım. Hatta keşke böyle bir sistem legal olarak olsa kanunlanmasın herkesin yani değil mi? Alenen dinlenseler yani. Evet. Alenen izlenseler ve alenen herkesin mal varlığı falan da belli olsa. Yani gizli saklı bir şey kalmasa, evet. yani bence bunda bir şey yok. Ee, Gayrı meşru olmazsa ayrı mesele ama ben yani her ülkelerde Allah ortaya çıkartıyor, Allah bir şeyleri ortaya koyuyor. Yani gizliliğin olmaması, şeffaflığı olması çok güzel bir şey. Biz mesela adamı bilmiyoruz, bilelim. Varsa hatası düzeltsin kardeşim, yani niye gizli kalsın? Niye hasta kalsın adam? Yani biz bilip intikam alalım, kinlenelim demiyoruz ki. Bilelim, öğrenelim, halini düzelsin. Mesela bakıyoruz, dine bakışı zayıf birisinin. Biz nefret etmeyiz. Yani hata yapıyor mesela dini konuda. Pervasız, yakışıksız, uygun olmayan bir usul kullanıyor. Biz dinsizliğin kenara atmayız bu insanı. Eğitiriz ya. Yani yazık günah böyle olmaz. Bunu düzelt. usubunu düzelt. Allah'tan korkunu artır. Güçlendir deriz. Yani mesela şuna buna tenezzül etme. Sen Allah'ın rızasına önem ver. Allah nedere önem ver. Baki olan, geçici olan, sıradan insanları Allah'a tercih etme. Allah her şeyin üstündedir. Allah her zaman kalır. Ama baki insanlar gider. Zavallıdır insanlar. İnsanın hattırı için hakkın hatırını incitme deriz. Bilelim ki hastalığını tedavi edelim. Yani tabii kötü bir şey gibi görünüyor ama hayır yönü de açık görülüyor bunun. Yani adam mesela gizlice bir şey yaptıysa onu düzeltmesini sağlıyor. Bu başka bir devam ediyor öbür türlü. Ya yani gizli olan bir şey olmasın. Her şey şeffaflaşsın anlaşılsın bunun hükümet götürme işi bu olmaz. Yani bu darbe marbe falan diyorlar ya böyle yani bununla hükümet gitmesi ya gidecek konumda olsa bile götürtmeyiz. Yani hakikaten gitmesi gerekecek bir durum ortaya çıksa dahi götürtmeyiz. Yani çünkü çok küçük bir durum olmuş oluyor bu. O zaman yani muhalefete falan gerek yok. Ya bütün mesele bu sanatı icra etmekte o, oluyor yani bu sanatı iyi icra edersen hükümeti götürüyorsun. Seçime falan gerek yok aslında. Seçim ikinci derecede kalmış oluyor. Seçim hikaye. Asıl bu yönden götürürsün. Ya yani böyle bir moda olmaz. Böyle bir mantığı kabul etmeyiz. Ve ki bak hükümeti götürecek bilgi dahi olmuş olsa dahi gene olmaz. Ya yani öyle bir şey olsa bile tam aksine zıttına devam etmesi gerekir yani. Böyle bir adeti başlatamayız, kabul edemeyiz. Ama gizli saklıda bir şey olmasın kardeşim, bilinsin. Yani şeffaflığa şeffaflık katalım. Daha da şeffaf olsun her şey. Gizli saklı bir şey olmasın. Ama benim gördüğüm, Tayyip hocamın bizde şahsının anormal bir yönü yok. Evet. Ama çevresindeki bazı insanlarda e, hakikaten bir ecayiplik var gibi görünüyor. Kardeşim buna mecbur değil ki bunlar. Çok nezaketli desinler de ki arkadaş biz de e, Sayın Başbakanım müstahade etsin. Biz AK Parti'den de ayrılalım. alalım. Yani sempati duyalım yani dışarıdan şey yapalım da yani bir, o tarzda bir titremiz bir etiketimiz kalmasın. Biz hepsinden ayrılıyoruz desinler. Yani AK Parti ile adları anılmasın. Yazık yılan ya baş bakın baksana kaç aydan beri kaç ya. her Allah'ın günü evet. çırpınıyor adeta yani bir insanın tahtatın üstünde bu ya bu kadar bunaltmak yani bu ya ya her şey üstüne böyle bir, ben böyle bir sistem görmedim.